Usta, bana iki yürek arası biraz sevda sarı ver. İçinde acı olmasın. Sosunu da mutluluktan sürüver Tadı damağımda kalsın. Yanına bir şişe de şarap aç. İstemem meze falan. Meze şiros. Aşk Cemal Süreyya'dan Özgürlük nazından olsun Savursun küfürleri Can baba Kötülerin gelmişine Geçmişine Ataol o Berhamoğlu, Ne çok hain var desin bu ülkede Ve Orhan Veli İstanbul'u anlatsın bize gözleri kapalı Özdemir Asafı Özdemir Asaf'ı da unutma ha Anahtar onda Yoksa kalırız dışarıda Çükrü Erbaşı, Abbas Sayarı, Ahmet Arif'i, Rıfat Ilgaz'ı Hele de Hasan Hüseyin olmazsa olmazıdır Kavganın, direnişin Sevdiğim bütün şairleri istiyorum bu gece İçelim birlikte şiirin şerefine İşte o demde İşte o demde Eymeyin keyfime Ve en güzel şarkılar eşlik etsin arka fondan İçinde ayrılık Hasret olmuyor. Gel otur yanıma usta Gel otur yanıma Yalnız gitmez bu meret Kendine de söylemeyi unutma Kafamız güzel olunca Güler ağlarız birlikte... Bitince gece... Sızarız bir köşede... Ama itiraz istemem... Bugün... Bugün bütün hesaplar benden... Bugün bütün hesaplar benden... Hesaplar benden şiiri... Melahat Çetinkaya...